Buz küpü yapmak için buz kalıplarına su koyuyorsunuz. Her buz kalıbı aynı miktarda su alıyor ama her kalıptan farklı sayıda buz küpü çıkıyor. Mavi buz kalıbından eşit büyüklükte 8 buz küpü çıkıyor. Pembe buz kalıbından ise yine eşit büyüklükte 16 buz küpü çıkıyor. Mavi buz kalıbını buraya çizelim şimdi. Mavi buz kalıbı 8 küp buz yapıyor. 8 küp buz. O zaman bu kalıbı 8 eşit parçaya bölelim. Buradan 2'ye bölelim. Bunları da 2'ye bölelim ve tekrar 2'ye bölersek 8 eşit parçamız oldu. Mavi kalıptan 8 tane eşit büyüklükte buz küpü çıkıyormuş. Pembe buz kalıbı da aynı miktarda su alıyor denmiş. O zaman pembe buz kalıbında pembe buzluğu da aynı büyüklükte çizelim. Pembe buz kalıbı ama 16 eşit parça buz yapabiliyor. Mavi kalıptaki bölmeleri alıp hepsini 2'ye bölersek çok daha çabuk çizeriz değil mi? Evet, zor olan tarafı zaten çizmek pek de düzgün olmadı ama neyse sorunun devamını okuyalım. İçeceğinize mavi kalıptan 3 küp buz koyuyorsunuz. Mavi kalıptan 3 tane buzda işaretleyelim. 1, 2, 3 tane buz küpü. Bu 3 tane buz küpünü içeceğinize koymuşsunuz. Aynı miktarda buz olması için pembe kalıptan kaç küp buz almanız gerekirdi? Bunu önce sayıları kullanarak düşünelim. Mavi kalıpta 8 eşit parça vardı, bunlardan 3 tanesini kullandım. Yani bu, 3 bölü 8'i ifade ediyor. Bize sorulan şu, eğer 8 eşit parçadan 3 tanesini kullanıyorsam, 16 eşit parçadan kaç tanesini kullanıyor olmalıyım? Görsel olarak da bakalım, eşit miktarda buz kullanmalıyız. Yani, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane buz küpü kullanacağız. 16'da 6. Mantıklı duyuluyor mu? Evet, çok çok mantıklı. 3 bölü 8'den 6 bölü 16'ya ulaşmak için payı 2 ile çarptık, paydayı da 2 ile çarptık. Pembe kalıptan aldığımız her 2 küp, mavi kalıptaki her 1 küple aynı büyüklükte. Pembe kalıpta mavi kalıptakinin 2 katı parça var. Dolayısıyla 2 ile çarpıyoruz ve 16 parçaya ulaşıyoruz. Mavideki 1 tane küp, pembedeki 2 tane küp ediyor. Dolayısıyla 3'ü de 2 ile çarpıyoruz ve 6'ya ulaşıyoruz. Yani aynı miktarda buz olması için pembe kalıptan kaç küp buz almanız gerekirdi sorusunun cevabı 6. 6 tane buz küpü kullanmanız gerekirdi.